Sizin öğretmeniniz kızdı mı babanıza Bir daha üzmesin sizi diye Sizin öğretmeniniz korudu mu sizi Başınıza bir şey gelmesin diye ne bir gün bile kullanmadım bize vermede mes'um hiç ayırmadım ilinden gelenin fazlasını yaptım hayat yolunda elimizi hiç bırakmadın bizi güzel yollara bıraktın bize iyiliği güzelliği Lütledim. Empati yapmayı ben senden öğrendim Mezun olunca bile bizi hiç bırakmadın İsimlerimizi kalbinde taşıdın Aramayı unutunca hiç yücenmedin Bizi hep korudun kolladın Yaşamını adattın bizler için, iyi öğrencinin, bizim için yaptığın her şey için, teşekkürler öğretmenim.